Sigara, nargile gibi şeyler en önemli etkenleri demişsiniz. Evet. Bu ürünleri kullanan insanların böyle bir kendini savunma mekanizması var. Nasıl olsa akciğerler kendini temizliyor ve yeniliyor diye bir söylemleri var. Bu ne kadar doğru? Öyle gerçekten akciğerler kendini kolay yenilemiyor mu? Öyle kolay yenilemiyor. Işte. Akciğer öyle kolay öyle kendini yenileyen bir organ değil açıkçası. Onun için de doğru bilmiyorlar. Yani hani akciğer özellikle anatomi derslerinde veya patoloji derslerinde sigara içmiş akciğerler, gerçek sigara içmiş akciğerleri piyes olarak değerlendirdi. O farkı görüyorsun. Hiç de öyle kolay akciğerden sigaranın izi gitmiyor. Yani dediğim gibi 10 yılda gideceği söylenirken artık 15 yılda da gitmediğini gösteriyor ki bizim günlük pratikte de çok görüyoruz. Yani 15 yıl önce bırakmış ama sigara ilişkili akciğer kanseri alt tipi olmuş kişide Yani onun için de hiç başlamamak ve eğer kullanıyorsak da bir an evvel bırakmakta faydalı. Zaten yenilenene kadar 15 yıl kadar o Tabii. öksürüktür, balgamdır gibi rahatsızlıkları da sürekli yaşamış oluyor. Evet yaşamasa da yine de o akciğer zararı hemen toparlanmamış oluyor. Evet.